Bizim kaderimizdi perşembedir, başka gün yok gibi. Hep aynı gün gördük birbirimizi. Nemra'nın nehara yazdığı ve neharın eline her yıl bir tanesi geçen mektupların peşinden, Nemra'yı bulmak için bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk, bir noktadan sonra Nemra'yı bulmaktan kendini bulmaya ve yeniden başlamaya dönüşür. Nehar Baybora, psikolog-doktor, Nemratuna, profesyonel hasta. Mektupların sahip olduğu sırlar, Nehar'a bu yolculukta yol gösterirken, 18 yıl süren mektupların gelişiyle Nehar, aslında hayata dair kendinde birçok şeyi keşfeder. Tüm bunları yaparken, Mercan, Yekta, Sami Orhan, Şermin, Şükran ve Sıdıka teyze ona destek olan dostlarıdır. Hayatınızdaki her şeye minnet duyun. Çünkü sahip olduklarınız birilerinin vazgeçtikleridir. Tüm hikaye Albatros'un Perşembesi'nde saklı.